Bugünkü konumuz yüksek öğretim sınavına giriş. Öncelikle 9. sınıflardan başlamak istiyorum. Şu anda 9. sınıf okuyan öğrenciler. Ee, yüksek öğretim sınavına yani YKS sınavına girmek için e, çok erken, daha bunları düşünmem için çok erken diye düşünüyor olabilirsiniz. Lütfen bu düşüncenizi Hemen kafanızdan çıkarın. Çünkü YKS sınavına hazırlık 9. sınıfta başlar. Lütfen bunu unutmayın. 9. sınıftaki bir öğrenciye şu an için önerim. Öncelikle ağırlıklı orta öğretim başarı puanını etkilediği için 9. sınıf ortalamasını yüksek tutması yönünde olacaktır. E bu yüksek tutarken nasıl çalışacak ve neye çalışacak, neye göre çalışacak bunu da bilmesi gerekiyor. Öncelikle bunu öğrenin. YKS sınavı nedir? Dokuzuncu sınıfta ne kadar çalışmalıyım, ne kadar çalışmamalıyım? Bunlarla ilgili bir sürü video, bir sürü kitap, bir sürü etrafınızda kişi vardır. Herhangi bir şeyi kullanmak istemiyorsanız gidin bir öğretmenize sorun ama bir profesyonelden mutlaka destek alın. Dokuzuncu sınıfta şu anda en yüksek kredil dersiniz, tabii ki Türkçe matematik ve bazı okullar için yabancı dil. Bunlara nasıl çalışacaksınız? Öncelikle öğretmeninizin öğrettiği şeyleri düzenli bir şekilde not alarak başlayacaksınız. Not almak çok önemli. 9. sınıfta özellikle sayısala meyilli öğrenciler not almakta biraz geride kalıyor. Lütfen öğretmeniniz ne söylüyorsa yazın arkadaşlar. Yazı çok önemli. Görsel zekayı destekleyen bir eğitim sistemimiz olduğu için görsel zekadaki öğrencilerin elinden kalemi, kağıdı bırakmaması gerekir. Günlük tekrarınızı yaptınız. Sözel derslere ise yatmadan önce bir kere okumanız yeterlidir. Sayısal dersler yani fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi olan dersler de mutlaka pekiştir ecisler. Nedir bu? Öğretmeniniz konuyu anlattı. Örnek veriyorum. Öğretmeniniz size bölme bölünebilme konusunu anlattı matematikten. Eve gittiniz. Bununla ilgili hala yeterli bir kazanımınız yok ise videonuzu izlediniz. Videonuzu izledikten sonra da gidip testinizi çözdünüz. Testinizdeki yanlışları mutlaka öğretmeninize sorun. Öğretmeninize sorun arkadaşlar. Öğretmeninize sormadığınız sürece o bilmediğiniz, daima bilmediğiniz olarak kalır ve olduğunuz yerde tabiri caizse patinaj çekersiniz. Hiçbir şekilde ilerleyemezsiniz. İlerlemek istiyorsanız soru çözün. Pekiştirin ve çözemediğiniz soruyu öğretmeninize sorun. 9. sınıf öğrencileri ne yapıyormuş? 1. Öğretmenlerini iyi dinliyorlar, her şeyi yazıyorlar, yazdıklarını pekiştiriyorlar. Sayısal dersler için, sözel dersler için ise uyumadan önce bir kere okuyorlar.